Teknoloji Okul'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bu videomuzda Ağustos ayı içerisinde fiyatları en çok artan Xiaomi modellerini sizlerle paylaşacağız. Neden bu videoyu çektik? Onu da hemen belirtelim. Malum son dönemde özellikle Ağustos ayının başlarında telefon fiyatları düşmeye başlamıştı. Hatta biz de bunu Teknoloji Okuyorum programımızda dile getirmiştik. Demiştik ki telefon fiyatları düşmeye başlıyor. Artık işte orta segmentteki modellerin fiyatları biraz daha böyle makul seviyelere gelmeye başladı diye müjdelerken ne oldu? Dolar kuru, döviz kuru bir anda fırladı gitti. Bu fırlayış sonucunda da telefonlar ister istemez zamlanmaya başladı arkadaşlar. Peki en çok zamlanan Xiaomi modelleri hangisi? Bu videoda sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde Oppo olsun, Huawei olsun, Honor olsun, LG olsun farklı markaların, farklı modellerin Artan fiyatlarında sizlerle videolarda paylaşmış olacağız bunu da şimdiden belirtelim arkadaşlar. Evet niye Xiaomi ile başladık? Bunu da sizlere söyleyelim. Çünkü ülkemizde hali hazırda en fazla popüler olan markalardan birisi Xiaomi. Android tarafında baktığımızda özellikle genç kitle arasında, öğrenciler arasında Xiaomi'nin hali popüler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise agresif bir fiyat politikasına sahip olması aynı özelliklere sahip farklı bir telefon Samsung'da çok daha pahalıya sattırken. Xiaomi bu telefonu daha ucuza örüyor. Elbette burada parça kalitesi ya da işte ne bileyim servis kalitesi gibi farklı etkenler devreye girebilir. Lakin günün sonunda baktığımızda benzer teknik özelliklere sahip telefonlardan biri burada 5 liraya satılırken öbürü 3 liraya satılıyorsa kalkıp kimse ona 5 lira vermez arkadaşlar. En azından verenlerin sayısı vermeyenlerin sayısından çok daha azdır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan... Fiyatı Ağustos ayında en çok artan Xiaomi modellerine gelelim arkadaşlar. Listemizin başında ülkemizde oldukça fazla satan ve popüler olan bir Xiaomi modeli bulunuyor. Mi 9T. Mi 9T'nin 64 GB'lık versiyonu kısa bir süre öncesine kadar 3200 liraya satılıyordu. Şu andaki bu telefonun ortalama fiyatı ise 3750 liralar seviyesine gelmiş durumda. Yani baktığımız zaman arada 550 liralık bir zammın olduğunu görüyoruz. Tabi 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlar değişebilir. Lakin günün sonunda baktığımızda telefonun fiyatının hali arttığını söyleyebiliriz. Listemizde ikinci sırada yer alan isim ise Redmi 7A modeli. Bu devirde Redmi 7A alan mı kaldı diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu telefonun fiyatı şu anda çok ucuzlamıştı. Yani en son baktığımızda 1600 liralar seviyesine kadar inmişti. Dolayısıyla 1600 liraya böyle alabileceğiniz telefonlara baktığınız zaman... Redmi 7A'nın gerçekten böyle iyi bir alternatif olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla hani alan var mı falan demeyin vardı arkadaşlar. Fakat bu telefonun fiyatı da halihazırda hazırda 1900 liralar civarına kadar çıkmış durumda. Yani yine bir 300-400 liralık zam söz konusu. Fiyat artan bir diğer Xiaomi modeli ise Mi A2 Lite arkadaşlar. Bu model ülkemizi aile tuttu. Gerek tasarımı, gerek sistemi, gerek teknik özellikleri, kamerası yönüyle gerçekten günü kurtaran bir cihazdı. Bu telefonun fiyatı son olarak 2000 liranın altına düşmüştü. Yani böyle 1900 küsür liralara satın alabiliyordunuz. Lakin bu dövizlerin biraz artmasından sonra bu telefonun fiyatı da internet üzerinde 2300 liranın üzerine kadar çıkmış durumda. Daha sonra düşer mi mı? Şu anda bilmek güç. Fakat halihazırda hazırda Xiaomi Mi A2 Lite'ında 64 GB'lık versiyonunun 2300-2400 TL seviyesine satıldığını söyleyebiliriz. Gelelim listemizdeki bir diğer Redmi modeline. Redmi 8 arkadaşlar. Geçen sene çıkan bu model ülkemizde hali fazla satmıştı ki. Hala fazla satıyor. Fiyatı 2000 liralara kadar düşmüştü. Dolayısıyla böyle 2000 liralara alabileceğiniz en iyi telefonlardan birisi de Redmi 8'ti. Gelin görün ki dövizlerdeki... Kur artışından ötürü bu telefonun fiyatı da şu anda 2400 liralar seviyesine kadar çıkmış durumda. Bu telefon arkadaşlar şu anda üretilmiyor. Dolayısıyla insanlar ellerinde kalan stokları satıyorlar. Stok fiyatları üzerinde de aslında çok fazla oynama olmaması lazım. Lakin günün sonunda baktığımız zaman bir satıcı fiyatı arttırdığında öteki diyor ki ben niye aynı fiyattan satayım ben de artırayım. Böylece ne olmuş oluyor? Hop, telefonun fiyatı da birden yükselmiş oluyor. Listemize son yer vereceğimiz. isim ise Redmi 8A modeli. Bu telefonun fiyatı da arkadaşlar 1750 lira civarlarındaydık. Allah'tan çok fazla zam gelmedi bu telefona. Fiyatı 1900 liralar seviyelerine çıktı. Yani 150 liralık bir zam söz konusu. Diğer şu şey an modellerine baktığımızda ise fiyatlarda böyle ufak ufak önemalar var. Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira ki bunları da zam olarak değerlendirmedik biz. Yani hemen hemen özellikle Redmi Note 9 serisi gibi modellerde herhangi bir fiyat artışı yok. En son biliyorsunuz Redmi Note 9 Pro. Fiyatı 3000 liranın altına düşmüştü. 9S 2750 liralar civarına satılıyordu. Redmi Note 9 ise arkadaşlar 2500 Türk lirasına satılmaktaydı. Dolayısıyla bunların fiyatlarında böyle ufak ufak oynamalar var. Fakat böyle işte 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira gibi oynamalar söz konusu değil. Biz bu videomuzda böyle fiyatı biraz 150-200 liranın üzerinde artan modelleri sizlere göstermeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi diğer üreticilerin böyle fiyatları astronomik şekilde artan modelleriyle de karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.